Arkadaşlar gördüğünüz gibi odam karman çorman. Her şey her yerde. Çünkü odamı çekim yaparken daha kolay kullanabileceğim bir şekle dönüştürmeyi düşünüyorum. Aslında ben bu odaya ilk taşındığım zaman odada hiçbir şey yoktu. Yani gerçekten hiçbir şey yoktu. Sadece bir tane masa vardı, sandalye bile yoktu, ayakta çalışıyordum. Dedim ki ilk olaya yerleşeyim. Ondan sonra ihtiyaç oldukça eşyalar alırım. Baktım ki gelenim gidenim oluyor, misafirlerim falan geliyor ve bu koltuğu aldım. Misafirlerim geldiği zaman onları burada ağırlıyorum. Burada çay kahve içiyoruz. Ekiple toplantıları yine bu masanın etrafında yapıyoruz. O yüzden böyle ekstradan koltuklar ve tabureler var. Sonra YouTube çekimlerine başladım. Çekimler içinde ekstra ışıklar, tripodlar ve bir sürü ıvır zıvır girdi içine. Ve o da böyle bir kaosa dönüştü. Odamın baştan sona nasıl dekore ettiğimi bir videomda anlatmıştım. İzlemek isteyenler için linki aşağıya bırakıyor olacağım. Şimdi odayı yeniden dekore etmeye karar verdikten sonra düşündüm. Dedim ki acaba ne yapabilirim? Bir kere e, bu koltuk çok büyük. Çok kullanıyorum ama maalesef bunu çıkarmam gerekiyor. Bunu çıkaracağım ve artık misafirlerim geldiği zaman onları da yine bu masanın etrafında ağırlayacağım. Burada çay kahvemi ikram edeceğim. Bu sehpa da tabii gidiyor. Bu da... Yine yer kapladığı için bir arka plan yaptırmıştım çünkü burası çok karışık her seferinde her şeyi bir tarafa alıyoruz yok arkası karışık olmasın diyoruz düzenliyoruz falan yani odayı düzenlemek gerçekten videoyu çekmek kadar zamanımızı alıyordu o yüzden böyle bir hareketli arka plan yaptırdım çekim yapacağım zaman bunu böyle çekeceğim ve bir anda her şey tertemiz olacak. Burası için de tavana takmak üzere 3 farklı renkte fon perdesi aldım. 3 farklı tarzda arka plan oluşturabileceğim bundan sonra. Birincisi bu alan, ikincisi masa başı çekimler. Bu teklik olduğu kullanıp bu çiçekle beraber böyle daha podcast gibi, daha sohbet havasında çekeceğim videolar için de üçüncü bir çekim alanı oluşturacağım. O da baya toplanacak diye düşünüyorum, yapınca göreceğiz. Şimdi bu fon perdelerini biz tavana takarız diye düşünmüştük. Ama versen tavan alçıpanmış ve kaldırmadı. Neyse hemen başka bir çözüm bulduk. Allah'tan duvara da monte ediliyormuş. Şimdi böyle üç renkte böyle tık tık birini indirip birini kaldırıp istediğimiz gibi arka plan oluşturabileceğiz. Arka planda ambiyans yaratması için böyle bir arka plan ışığı aldık. Malzemeleri buraya istifleyeceğim. Kötü görünüyor biraz ama yapacak bir şey yok. Arka planı da bu tarafa doğru çekiyorum ve böyle duvarın bir parçası gibi duruyor bunu böyle yapacağız bunu nereye koyacağım buraya koyayım çok seviyorum tabloyu Evet aslında aşağı yukarı olduğu gibi yani bütün problem meğersem koltukmuş, koltuk bütün odayı kaplıyormuş. Yani odayı değiştirmek beni bayağı yordu ama gayet güzel oldu. Şimdi odayı ilk değiştirmeye karar verdiğimde yani hani işte çok eşya oldu ve bir şekilde bir optimizasyon yapmam lazım, bir değişiklik yapmam lazım diye düşündüğümde işte kafamdan bir şeyler geçiyor şunu yapayım, bunu yapayım diye. Sonra etrafa baktım dedim ki ya çok fazla ıvır zıvır var ve bunları koymak için benim daha fazla depolama alanına ihtiyacım var. E diyorum ki işte bu sandığın üstüne dolap yaptırayım. Böyle bir gün boyunca dolap baktım. Sonra ertesi gün oldu. Diyorum ki ya ben ne yapıyorum yani benim amacım burada zaten odadaki eşyaları azaltmak. Sonra bana <gülüyor> çok saçma geldi bu fikir. Dedi ki bu kadar ıvır zıvır varsa demek ki kullanmadığım şeyler vardır. Gerçekten de sandığın içine baktım işte içinden bir sürü böyle eski dosyalar, ne bileyim kutular, mutlular kullanmadığım bir sürü bir şey çıktı. Onları atınca aslında bütün ıvır zıvırım sandığa sığdı. Yani benim ekstra bir depolama alanına ihtiyacım yokmuş. Hani diyorlar ya bazen, bir şey almadan önce mutlaka üstüne bir gece uyuyun. Düşünün, ertesi gün satın almayı yapın. Gerçekten de öyle, eğer ben bir gün beklemeyip o gün dolabı sipariş verseydim, çünkü gerçekten ustayı çağırmıştım ve neredeyse bir siparişi veriyordum. Burada böyle bir sürü yine eşya olacaktı ve istediğim bu hani boşluğu ve ferahlığı elde edemeyecektim. Odada yapmam gereken birkaç bir şey daha kaldı. Bu tripodlar falan çok yer kaplıyor, kablolar, mablalar çok yer kaplıyor, onlara bir çözüm bulmam lazım. Onun dışında bence her şey okey. Umarım bu videom size bir fikir vermiştir, faydalı olmuştur. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.